68'den 42'yi çıkarmamız isteniyor. Evet, şimdi ben öncelikle bu problemin nasıl çözülebileceğini göstermek istiyorum. Sonra da neden bu şekilde yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Evet, 68'den 42 çıkartmam gerekiyorsa, bunu yapmanın bir yolu, ki bu en çok tercih edilen yoldur, çıkarılanı üste, çıkan sayıyı ise bunun altına yazmaktır. Evet, 68 eksi 42. Burada önemli olan, rakamları doğru yerleştirmektir. Yani, 8'in altında 2, çünkü ikisi de birler basamağında, 4 de 6'nın altında, çünkü bu rakamlarda onlar basamağında. Umarım bu videonun sonuna doğru, bunu doğru şekilde yapmanın neden iyi olduğunu anlamış olacaksınız. Tamam, şimdi birler basamağına bir bakalım. Burada, 1, 8 ve bundan çıkarmamız gereken 2 rakamı var. 8 eksi 2, Eşittir 6. Bunu buraya yazalım. 8 eksi 2, 6. Evet eşittir 6. Sonra da onlar basamağına bakıyoruz. Burada da 6 eksi 4 var. Bunlar onlar basamağında olduğuna göre, burası aslında 6 eksi 4 değil, 60 eksi 40. Ama 6 eksi 4 eşittir 2. Evet, 6 eksi 4 eşittir 2. Dediğim gibi, onlar basamağı olduğunda aslında 60 eksi 40 eşittir 20 dememiz gerekirdi. Ama birazdan bunu iyice açıklayacağım. Ve aslında işimiz bitti. 68 eksi 42 eşittir 26. Evet, bunu kendi kendinize kontrol edebilirsiniz. 26 ile 42 toplarsanız 68 yapar ya da 68'den 26 çıkartırsanız 42'yi bulursunuz. Yani bence bu videodan sonra bunların teker teker sağlamasını yapabilirsiniz. Ayrıca 68 eksi 26'nın 42'ye eşit olduğunu da doğrulayabilirsiniz. Bunları daha sonra kendi başınıza kontrol edin. Bu videoda yapmak istediğim son şey, bu işlemin aslında nasıl çalıştığını açıklamak. Bunu bu şekilde yazmak zorunda değilsiniz ama neler olduğunu anlayabilmeniz için yazalım. En azından zihnimde 68'in aslında ne olduğunu canlandırabilmek için yazıyorum. 68, 60 artı 8 ile ya da 60 ve 8 ile aynı şey. Bundan 42'yi çıkartacağız. 42 de 40 artı 2 demek. Yani çıkan sayılar 40 ve 2. Yani çıkan sayı 42 ise aslında 40 ve 2 olarak ayırabiliriz. Bunu aslında iki farklı soru gibi görebilirsiniz. Bir yanda 8 eksi 2 sorusu var ki daha önce bulduğumuz gibi bu eşittir 6 idi. Onlar basamağında da 60 eksi 40 sorusu var ki bu da 20'ye eşit. Yani şimdi elimizde 20 artı 6 var. Bunun da 26'ya eşit olduğunu biliyorsunuz.